Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oyun ekipmanlarımızın kutu Açılış videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer karşımızda XPG logosu taşıyan bir mekanik klavyemiz bulunuyor. Bildiğiniz gibi XPG Adata'nın alt markalarından bir tanesi arkadaşlar oyun sektörüne de hızlı bir giriş yapmıştı. Klavyemizin kutusu bu şekilde zaten şekli dışarıdan belli oluyor. Gördüğünüz gibi RGB aydınlatmalı ve şurada bir... Kol yastığı bilek yastığı bulunan bir klavye özellikle şu destek benim çok hoşuma gitti ki bu pek çok klavyede olmayan bir özellik arkadaşlar. Yani e, tamam klavyenin ana kasası bu şekilde belki vardı ama genelde şu bilek yastığı dediğimiz kısım pek çok klavyede bulunmuyordu. Bir de kutuda dikkatimizi çeken ikinci bir detay da şuradaki multimedya kontrol tekerleği diyebiliriz. Sanırım buradan ses açıp kapatma işlevini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Kutumuzu açalım arkadaşlar. Dilerseniz yavaş yavaş normal bir klavye kutusu. Şurada süngerler bulunuyor. Evet şu kartonu şöyle çıkartalım. Burada klavyemizin kablosu bulunuyor ki gördüğünüz gibi örme bir kablo. Yani gayet kaliteli örme bir kablo var karşımızda. Bunu geçelim. Şimdi klavyemizi şöyle bir çıkartalım. Bakalım başka neler çıkacak. Kutu içeriğinden. Onlara bir göz atalım. Sonrasında. Evet şurada bir. Klasik olarak bazı klavyelerden çıkan. E, ayarlanabilir tuşlar var arkadaşlar. Dilersek yani klavyenin üzerindeki tuşları sökerek yerine. Bunları takabiliyoruz. W, A, -S, S, D ve yön tuş bulunuyor. Burada şu da. Şu gördüğünüzde. Tuş sökme aparatı diyebiliriz. Alt kısımda bir. Evet bu yastığımız. Yastık dediğimiz kısım. Ki Bu bana göre. Önemli bir aparat. Yani bütün gün hani oyun başında klavye başındaysanız şu yastık şu bileğiniz geliyor buraya ve gayet rahat etmesini sağlıyor. Bileğinizin şurada bir logosu var yine. Şöyle dursun bu da. Evet şunu da şöyle çıkartalım ve klavyemiz ortaya çıksın. Şöyle şuradan alalım. Mekanik bir klavye arkadaşlar sesten belli oluyor zaten mekanik olduğu. Şurada dediğim gibi multimedya ses açıp kısma tuşu var. Çift USB nedense bunun nedenini bilmiyorum şu anda. Birazdan takınca öğreneceğiz. Belki bir tane sadece bir klavye aydınlatmak içindir. Bilmiyorum yani. Şurada ses kısıp açmak için hızlı bir tuş yerleştirmişler. Bu alt kısmına bakalım. Zaten aydınlatmaları görüyoruz. Buradan çıkartalım mı bir tane tuşu? Çıkartmaya çalışalım. Evet. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi alt kısmı bu şekilde klavyenin yerine takalım. Aynen. Kolay takılıyor. Gayet basit ve kolay sökmesi. Şu aralıklı olması bence çok büyük avantaj. Niye? Çünkü hani diğer klavyelere saç, toz toz falan giriyor ya onları temizlemesi zor oluyordu. Bunları hem tuşu çıkartmak kolay hem de muhtemelen temizlemesi çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Biz şöyle tuttuğumuzda bile rahat bir şekilde görebiliyoruz alt kısımları. Ayrıyeten su falan dökülürse de yani sıvı temasında da çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum devre kısmını. Çünkü bunlar zemine yapışık durumda. Dolayısıyla aradan akıp gider diye bir düşünce güttüm şu anda. Evet genel itibariyle arkadaşlar. Klavyemiz bu. Şu tarafta yükseltmeleri var mı diye bakayım. Tabii ki var. Evet burada da var. bu tarafta da var. Genel itibariyle başarılı bir klavye. Önümüzdeki günlerde bu klavyenin incelemesiyle karşınızda olacağız. Detaylı incelemesiyle. Ve orada sizlere bu klavye hakkında daha fazla detay vereceğim. Hatta bir iki oyun testi de yapabiliriz. Ondan da sizlere bahsederiz. Şimdilik bu kadar. Şöyle yerine koyalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu oyuncu klavyesi. Doğal olarak hani bununla yazı yazdığınızda çok fazla rahatsız ses çıkabilir böyle. Fakat oyun oynarken daha size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu klavyenin incelemesiyle karşınızda olacağız. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Klavyenin fiyatı internette çok farklı fiyat skalalarında alternatifler çıkıyor karşınıza. Yani bir yer 600 küsür lir isterken diğer kanalda. 800 küsürlüğü istemişler bu klavyeye. İncelemeden de bu fiyat tarafından genişçe bahsedeceğiz. Ortalama fiyatının ne olduğunu sizlere söyleyeceğiz. Avantajları ve dezavantajlarına değineceğiz. Dolayısıyla kısaca klavye hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik hoşçakalın. Bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın Görüşmek üzere.